Bugün, kağıtlarında su kaybettikleri efsane bir kompeti partisi ya vereceğim. Sizlerle, Hazır mısınız? Üç, iki, kopar. bir... Üç. Size Niye o, patlamadı bengiz, bu ya? Tekrar deneyim. <Gülüyor> <Gülüyor> ah. <Gülüyor> ah. patladı. Demek ki yanlış tutuşur. <Gülüyor> Benim başım döndü. Ben dön iyi